Deva Partisi Siirt İl Başkanlığı ve Siirt Gençlik Çalışmaları Başkanlığı koordinesinde bugün Siirt'te Güres Caddesi'nde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gençliğe sözümüz var mottosuyla bir pano kurduk. Burada e, gençlerin e, bir sözü olsun istedik. Gençler geleceğe dair ne duymak istiyor? Ne yapılmasını istiyor? Veya geleceğe dair beklentileri nelerdir? Çünkü hali hazırda gençliğe ee, kulağını kapatmış, gençliğe sağır bir iktidar var. Bu iktidara karşı gençlik ne diyor? Gençliğin aslında bir yönüyle de sözü olmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu kapsamda e, kurduğumuz standta da e, görüyorsunuz genç arkadaşlar geldi. Kimisi ehliyet ve liyakat istiyoruz dedi. Kimisi yolsuzluklara ve ranta son verilsin dedi. Kimisi barış istiyorken kimisi kadın cinayetlerine son verilmesini istedi. Ee, ücretli sözleşmeli kadrolu kurumların tarihe karışmasını istiyoruz diyenler var. Dolayısıyla burada aslında gençliğin bir isyanı var, bir çığlığı var. Biz de bu, bu isyana bu çığlığa bir ses olmaya çalıştık. Ve bugünkü etkinliğimizin de e, temel amacı budur.